konuşayım mı yoksa doğal olarak üçlü takım mı ne oluyor olup? Videodayım. Ne oluyor olup? Kanka ayıp değil mi lan? Bak bak bak. Selam millet. Bugün sizler bir de Minecraft Minecraft Survival Games e oynuyoruz. Çok değişik bir giriş oldu bu arada. Evet, ee, Green Grass haritasındayız. Green Grass haritası güzel bir harita. Bu arada aldığımız skin'i beğendim. Chris04 güzel. Özesini aldım onun çünkü beğendim yani adamımız ikincide. Ee, neyse şöyle bir hızlıca gideyim abi şuradan aldım bir tane bir tane item ay oğlum ya nasıl nasıl ya kendi kendine çıktı neyse al abi şunu ee, burada item var mı yok şurada şuraya doğru gidelim arkadaşlar. Ee, Kravızar'da size neden kravızar'dasın çünkü arkadaşlar e, yani son oyuncunun survival gamesi birazcık e, kötü kötü olduğu içinden kötü için de çok sevmiyorum oranın. Stral Games'in kitlesi de kötü birazcık kötüleşmeye başladı daha doğrusu öyle diyeyim yani hemen e, şu, Son oyuncuya bir laf atmayıp Yani millet sıralama kasıyor sıralama kasarken birbirinin analarında sövenler var işte tık, üçlü takım olanlar var ve bunlar böyle insanları sevmiyorum Burada direkt solo olduğu için de soloda olan insanlar direkt banyo burada ve çok güzel yapmışlar yani O yüzden burada oynayayım diyorum arkadaşlar Ya burada aslında Crafty'e tek eksiğim bazı lobileri bilmemem bir de şey benim hesabım vermemeleri, yani hesabım şu an youtuber'ımla YouTuber ben, benim sessiz adlı hesabım premium sahibiyim biliyorsunuz ama ona bir gün giriş yapılmış sadece ve bundan iki yıl önce falan giriş yapılmış ama hesabı bana vermiyorlar maalesef istediğimde hesapta emek var diyorlar Ne emeği var diyorum yani yok, emek yok sadece adam bir gün girmiş hatta birkaç saat oynamış sonra bırakmış abi ee, acaba ben miyim deyip şüphe ettim ama girdim ee, ben değilmişim arkadaşlar yani bütün şifrelerimi falan denedim bir öyle bir hesabı açmamıştım sessiz hesabı ben açmamıştım ama Destekleri ileride bence hesabı vereceklerini düşünüyorum çünkü hesaba gerçekten giriş yapılmıyor ve kimse kimse oynamıyor arkadaşlar hesapla ee, Ama bir gün giriş yapılırsa da ya hesap çalınır bir şey olmuştur yani çünkü adam 2 yıldır girmeyip şimdi girirse yani ne bileyim ben son da gerçek istediğim zaman bana direkt yöneticisi vermişti arkadaşlar hesabı. Çünkü hani kanıt sunuyorsunuz sonuçta. Kanıt sunduğunuz için de size veriyor hesabı arkadaşlar. Ee, yani diyorsunuz ki bu hesabın premium sahibim. Al bunlar bilgiler bilgiler. Bana hesabı verir misin? Veririm ama tabii ki şöyle bir şey var. Adam e, her gün hesaba oynasa hesabı vermezler. E, Sonuncuk hesabıma da sessiz hesabına da kimse girmemiş. Yani yıllardır girmedikleri için hesabı direkt verdiler bana. O yüzden yani orada bir şansım vardı. İşte Craft CraftRise'e girmemiştir ama CraftRise'in... Ee, çok saçma prensipleri var arkadaşlar. Bu prensipte birazcık kötü bence ama işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, en fazla ara sıra son oyuncuda ara sıra burada oynarım yani yapacak bir şey yok. Ama umarım e, vermeyi düşünürler tekrardan ileride. Şimdi ortaya doğru gideceğim. Bir ortada e, güzel bir diamond kılıcımızı yapalım. Diamond kılıçla güzel güzel fight'lar atalım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Vardı oltamız hiç yok. Hiç oltasız oynadık bu oyunu ve oltasız da bayağı iyiyiz ha. Cidden bayağı iyiyiz. Şöyle şunları at abi. Ee, bunlar burada kalsın bunları yakalım direkt. Ee, başka ne var burada? Oltamız harbiden yok. Ee, neyse çakmağımız var. Yakarız adamları. Bir şey olmaz. Zaten oltasız bile 4 kilo aldıysak bir şekilde oyunu alırız ya. Yani diye, diye düşünüyorum. <gülüyor> Böyle düşünüyorum. Çok fazla konuşamadım ama. Selam. haber? Ee, ben bunu keserim oğlum. Ölecektim lan. Bak şu çakmayı yakamadım. Şöyle oldum. Biraz sarsıldım orada neyse. Aa olta çıkardık çok iyi. İyi ki bu adama gelmişim bak. Olta çıkardık. Güzel oltamız var artık. Oltamız olduğu için de daha rahat keseceğiz bunları. Ee, şimdi arkadaşlar bahsedecek konum olursa konumuz e, şu anda yok. Hani hesap verilmiyor. E, ve ben oltasız da oynuyorum. Asla başlığı oltasız oynamak diye koyabilirim. Yani oltasız bayağı güzel oynadık aslında. Başlık çok bulamıyorum. Eğer konu önerileriniz varsa bu yorumlarda belirtin arkadaşlar. E, ben de böyle güzel bir çekeyim size. Çünkü bir video çekmek istiyorum ama o videonun baya güzel olmasını istiyorum enerjik olmasını istiyorum herkesin de enerjik bir şekilde izlemesini istiyorum bu arada adam şip basmış aşağıda adam Neredesin kanka içeriye oğlum sen nereye kaçıyorsun gel lan buraya gel gel gel bak yine, yine üste çıktı bak canmış şu. lan çıkamadım gel lan buraya Kanka gel gel gel gel Hop sen amacın ne Tamam bunları da kestik. Gizce. iki takımlar mıydı bilmiyorum ama öylelerse öylelerle evet, konuşamadım. Boşverin öylelerlerse eğer öyleydilerse yazık yani. Neyse değillerdir ama öyle düşünmüyorum ya. Değillerdir. Şöyle e, gelsin bakalım. O adamın oha buradan vuruluyor mu lan? Vuruluyorsa şöyle ok atalım abi. Çünkü 5 kalbim var. Çok iyi rejenlenmedi canım. Rejenlenmediği için de kendime hiç güvenmiyorum. Şöyle koydum bunu abi <gülüyor> düştü tekrardan fold damage yedi en azından fall damage. önerimiz var. Gepli mı yedi? Hayır hayır çok kötü şey yaptım oraya. Şunları al abi ok atsın alalım. Ee, şunu al şöyle güzel güzel güzel. ok atsın ya öyle harcasın oklarını. Harcıyoruz da. Söyleyeceğim bir dalsam alırım aslında ya. aldık Tamam bunu da aldık güzel harikayız arkadaşlar Bu bayağı iyiyiz ee, adam var 160 blok ötede bunu nasıl sen yapmasından o kadar koymuştum boşa gitmiş neyse ee, şu dur burada yol yok şuradan gidelim gel abi <gülüyor> şimdi oyun videosu olduğu için ve Minecraft solo games oynadığı için arkadaş olduğu için ee, çok fazla montaj yapmayacağım çünkü oyun videosu e, şimdi boşluk kısımları kesersem geriye ne kalacak öyle bir şey var sizce montajı abartayım mı yani mesela nefes aldığım kısımları keseyim hani sürekli konuşayım mı yoksa doğal olarak üçlü takım mı ne oluyor oğlum videodayım ne oluyor oğlum kanka ayıp değil mi lan bak bak bak Oğlum ne yapıyorsunuz? Bandını satayım. Oğlum bunlar... Hayırdır lan? Hayırdır lan? Salın da bir içerik çıksın. <gülüyor> Aksiyon. Oğlum bunlar ne böyle üçlü takım? Solodayız oğlum bu ne? Leyna'yı kesince alsanız oğlum. Aksiyon çıkartmıyorlar şu an. 3v1 yapacağım. Sonra başlatacağım diyecek ki YouTuber'lığımda ben 3v1 VS attı. Görüyoruz bu arkadaşlar. Aşağı arkada gördüğünüz gibi ordu var. Bu orduyu alabilirsem almamı istiyorsanız da like atı falan. Kim diyelim kimse öldürmüyor. Sadece herkesi fırsat yapıp eşit kavışma dediğinde derdindeyiz demek istedi galiba. Ben öyle bir şey yapamam. Videodayım kanka. Hadi gelin yasak yasak bani yerseniz Resmi bir evrak olmadan yapamazsınız. Ehe. Abi sandıklar yenileniyor. Ortaya ko. Aa! Adam gelmiş. Yalan. Gel gizli gizli dalıyorsun he Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah güzel bir şey. İlk açtığım chest'ten bok gibi şeyler çıktı. Bu ne oğlum? Ne al? Gel oğlum dal lan. Hadi hadi gel gel gel. Benim çak bak şöyle al oğlum. Bu ne oğlum? Kol benim. Gel lan buraya. İnşallah bayımam bu arada. Çünkü saçma olur. Takım dolmuyorum. Tamam, şimdi Crazy Boy da gelsin. Crazy Boy alttan dire. Bunu da kestik. Tamam. Gel abi buraya sen de. Xboy Crazy birazcık daha zorluyor arkadaşlar oyunu bu arada. Çok fazla konuşamadım kusura bakmayın. Oynuyor ya baksana. Arkamda adam var zaten yokmuş. Okum olsa var ya Ertuğrul ölmüşte okum yok ya. Neyse. Ee, ne alabilirim? Flanel stil yapabiliyor muyum? Yakıl taşım var. Yap abi. Aa, at bunları. Bunu yap. Bunu yap. Tamam. Ok yapsam hemen şurada. Neyse geliyor. Gel oğlum gel. Seni yakmaya çalışıyorum ama. Bir yanmadın lan. Gece bunu kestik. Nice. Diye nerede abi? O arkadaş. Ne yapıyor? Nerede? <gülüyor> Bu oyuncu zaten engellenmiş. Bu oyuncuyu şey yapamazsınız. Dur diyelim. Ha, ismini yanlış yazmış. Geçersiz bu oyuncu mu? Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Ee, çok garip oldu. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video aşağıdan beğenebilirsiniz. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yorumlar en büyük moral kaynağı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere ve bay bay.